Тогда я на вас, я на вас. biraz daha geniş çalışalım haftada. Evet, şey şey. teşekkür ederim. <gülüyor> Partisi Genel Başkanımız Sayın Temel Karamoğluoğlu, gelecek Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ahmet Doğusoğlu Bey, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu Bey, siyasi partilerimizin çok kıymetli genel başkan yardımcıları Allah'u ekun Allahu ekun. Lanana fe inne bütün geçmişlerimizin ruhu için El Fatih. <Gülüyor> mızı en yüksek şekilde yaşadığımız ayı dayanışmayı öne çıkardığımız bu mübarek kay <gülüyor> <gülüyor> <İnşallah. gülüyor> Saldırı vai yettikleri İftar olması katıldığımız restoranda oldu bu olay. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam. Öyle bir alışım. Alışmadığım da Öyle de yetiştim. Herkesi kucakla. Herkese saygılıyorum. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o karın üzerinden Açıkça söyleyeyim, ben operasyon, ben onların operasyonunu ulusama, ben samimi olarak üzgünüm, bunu ifade ediyor Ben, aile, eşi, çocuklarımız asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık gelmez. Bunu da bilmenizi isterim. Hayat tarzıma, hayat görüşüme ve varoluşuma ayrılıyorum. Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum ve sözlerime yeniden bahsedeceksiniz. Hepimiz söz verdik, sözlerinden bahsedeceğim. Değerli kardeşlerim.